selam yayma oğlak arkadaşlarım şengülün e, sihirli falları kanalına hoşgeldiniz sevgili yaylar oğlaklar nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir sevgili arkadaşlarım sizler için 15 aralığa kadar aşıklar açılımı yapacağım biliyorsunuz öncesinde aylık olarak yapıyordum aylıkta bir aylık bir vade çok uzun bir vade iki haftalık yapmaya karar aldım sevgili arkadaşlar sevgili arkadaşlarım bekletmemek için 15'inden 15'ine ya da biriyle 15 arası 15 ile 30 arası iki türlü sizler için açılım yapacağım aşıklar açılımı yalnız öncesinde sizleri sevgili yay ve oğlak arkadaşlarım çay falı aşk hayatınız kanalıma davet ediyorum yeni yıla ilişkilerinde kimler mutlu giriyor videolarımı paylaştım kanal aynı kanal sadece aboneler sıfırlandı sevgili arkadaşlarım tekrar sizi aynı yere aboneliğe davet ediyorum şöyle bir gözden geçirin daha sonra yıllıklarda derken değişik videolarla aşk hayatınızla alakalı videolarla karşınızda olacağım sevgili yay oğlak arkadaşlarım çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum linkleri de zaten videolarımın altında mevcut olacaktır canlar şimdi sevgili yay arkadaşlarımın 15 Aralık'a kadar aşık olduğu kişiler evde eş olabilir sevgiliniz eksiniz küsünüz ya kalbinizde aşk duyuyor musunuz sevgili arkadaşlar kime aşık duyuyorsanız o insanın kalbinden geçen hayalleri buraya bırakacağım. Bakayım neymiş hayallerinden geçen nasıl partner hayal ediyor nasıl aşk hayal ediyor bakalım mı sevgili yaylardan başlayalım. Tabi yaylar derken sizden değil sevgili arkadaşlar sizin karşı partnerden başlıyoruz size ait kart yok ardından da oğlak arkadaşlarımıza geçiş yapacağım şimdi bu kartlar tamamen sizin aşık olduğunuz kişinin hayalleri sizde ilgisi yok iç dünyasındaki hayaller hani kurarız ya hepimizin bir hayali vardır değil mi canlar şimdi şöyle biraz sizin göreceğiniz açıya doğru indirelim evet Evet sevgili yay arkadaşım karşı partnerin bay ya da bayan bu insanlar kim olursa olsun tek insanın hayalleri gördüğünüz gibi istiyor ki şöyle güneşi görüyorsunuz şanslı yere doğru gideyim yalnızlık kalp yalnızlığından ruh yalnızlığından biraz dengesi kaymış bu insanın istiyor ki şöyle nazik bir insan benim yoluma çıksın kibar bir insan benim yoluma çıksın Şöyle imparator gibi ben cesaret takınıp işte bu benim gerçek aşkım. İşte bu benim kaderimdeki aşk demek isterim diyor. Ardından sıkı sıkı onu ben sahiplenmez miyim? Sıkı sıkı sahiplenirim. Beni etkisi altına almalı. Kesinlikle öyle etkisi altında olmalıyım ki. Ama sağlam olmalı. İmparator gibi sağlam olmalı. Zayıf olmamalı. Asla başladığı işi yarım bırakmamalı. Çünkü bu kartımız başladığı işi yarım bırakmaktan söz eder. Görüyorsunuz atın bir ayağı var diğer ayağı havada önünü göremiyor. Etki altında görüyorsunuz değil mi sevgili arkadaşlarım? İşte bu olmamalı, gerçekçi olmalı diyor. Karşıma çıkan kişi benim. Ne bileyim, yeniden doğmuş gibi kendimi hissetmeliyim. İşte bu benim gerçek aşkım diyebilmeliyim. Öyle bir şey olmalı. Ben bunu istiyorum. Öylesine uzlaşmalıyız ki, onunla güçlü adımlar atmalıyız. Gidebildiğimiz kadar gidebilmeliyiz diyor. Sevgili Yay arkadaşımın aşık olduğu, aşk duyduğu karşı taraf. Hayaller. Tamam. Orası öyle. Bazen ben de o yıldızlara çıkıyorum. Ama. İş icraata geldiğinde bu hayaller iki kuruş yapmıyor sevgili arkadaşlarım. Tamam kalbimizden bunlar geçiyor. Hayallerimiz o yönde ama benim sevgili yay arkadaşım 15 Aralık'a kadar bu kardeşimize ilanı aşk ederse kendini sundun. Seviyorum dedin aşığım dedin artık nasıl yaparsanız siz bilirsiniz sevgili yaylar bunu yaptığınızı farz edelim bu güzel kardeşim burada bu hayalleri böyle kalben duyuyor kuruyor ama iş ciddiye geldiğinde buyurun iş ciddiye geldiğinde ağlama sızlama niçin ağlıyor? ah benim sevgili yaylarım şimdi bakalım ilanı aşk ettin karşı taraftan cevap geliyor postayla geliyor hadi bakalım hmm. güzel harika Sahiplenecek sizi bu insan. Güzel. Sahiplenmek demektir. Sizi her yönden sahiplenecek. Bakın, tutacak sizi. Çok güzel. Çok güzel. Çünkü içinin, az önceki gösterdiğim belli ki bu kardeşimizin iç dünyası, iç dünyasında bunlara kavuşamadığı için içinin üzüntüsünden kurtulmak için sevgili yay arkadaşım güzel insan sizi sahiplenecek. Sizinle maceraya atılmak maceraysa macera evlilikse evlilik sizi destekleyecek bu insan kabul edecek sizi hadi bakalım çok güzel geldi ay harika çünkü size ihtiyacı var e, sizi de iyi görecek baysınız ya da bayansınız karşı taraf çok güzel her ikisi de mükemmeldir söyleyeyim sevgili yay arkadaşlarım hiç durmayın açılabilirsiniz karşı tarafa tabii şöyle bir durum var açılabilirsiniz derken tabi beni ilgilendirmiyor o ayrı bir şey. Ben saygı duyuyorum da engeli var mı yok mu bunu tabii ki sizler biliyorsunuz karşı tarafın medeni durumundan sizler haberdarsınız diyeyim sevgili arkadaşlarım. Engeli varsa bence hiçbir şekilde o insana açılmayın. Kapatın mevzuyu tamamen açılmayın derim. Ama engelsiz biri ise bakın elinizden tutacak, evlenecek bu insan sizinle evini, yuvasını seven biri haline gelecek benden söylemesi ama velakin engelli ise bir süre sonra bu insan ipin ucunu kaçırıyor bakın kartları karıştırdım karıştırdıktan sonra ne geldi engelli ise vazgeçtim ben evini yuvasını seven biriyim aramıza girme kara kedi olma diyecek bu şekil size yan dönecek engelli ise tamam benden söylemesi sevgili yay arkadaşım engelsizse hiç durma güzel harika her yönden dileğin oldu demektir bitti ne diyormuş meleğim yay arkadaşıma dileğin oldu diyor yüreğindeki gerçekleşti bunu bil sevgili yay aşk hayatında tabi engel yoksa onu da söyleyeyim benden söylemesi bunları ben tabi ki hatırlatmak durumundayım canlar çünkü bu kartımız evini yuvasını sevmekten söz eder maceranın yanı sıra yani evlilerden söz eder bize. Az önceki de evliden söz ediyordu canlarım. Amma velakin sahiplenme duygusunun yanı sıra geldiği için hem sahipleniyor hem de size destek veriyor. Engelsizse, engelliyse kesinlikle hayır yok haberiniz olsun. Yaramaz. Evet, sevgili Yay arkadaşlarımın 15 Aralık'a kadar Aşıklar açılımını tamamladık. Şimdi kim varmış? Oğlak arkadaşlarımız varmış sırada. Evet oğlaklarımızın 15 Aralık'a kadar aşıklar açılımına şöyle bir bakalım. Karşı tarafın hayalinden geçenler, kalbinden geçenler, hayaller neymiş? Nasıl partner istiyor? Nasıl bir aşk hayal ediyor bu insan? Bir bakalım. Yıkılıyor, bir patlıyor, bir çatlıyor, bir bağlanıyor. Görüyorsunuz değil mi sevgili arkadaşlar? Hayallerimizi inliyoruz, çıkıyoruz. Bir yere varamıyoruz. Evet. Şimdi sevgili oğlak arkadaşlarım, sizin eş de olabilir. Sevgili partner, her kim olursa olsun, ex partner, platoniksiniz, hepsi içinde dahil. Yalnız, bekar. Gördüğünüz birinden etkilendiniz. O oh, hiç fark kalbinde aşk taşıyor musun şu an? İşte sizin için geçerli bu. Karşınızda kişinin hayalleri. Yardım görmek istiyor. Sevgili oğlak arkadaşım. Sizin aşk duyduğunuz kişi bir yerde hayata kadere öfke duyuyor. Böyle hayat böyle kader mi olur diye. Bir yerde de ah şöyle ateşlerden canlı bir şekilde yoluma biri çıksa da bana haber gelse de bir teklif gelse de ben yardım görsem diyor. Çünkü yardımdır bir yerde kartımız. Keşke diyor tüm sıkıntılardan kurtulsam da şöyle gerçek aşkı bulsam, bir doğuş yaşasam, bir kendime gelsem diyor burada. Tam bu gel giti yaşarken geliyorsun gidiyorsun. Gel git yaşarken buraya geliyor. Yok yok bunlar olacak şeyler değil diyor. Bum patlatıyor bu düşünceleri bum patlatıyor burada patlattıktan sonra ortaya çıkan sonuç el ayak göz bağlı her yer bağlı bir vaziyette kıpırdayamıyor bir süre sonra tekrar risk almayı göze alıyor hayal hayallerinde olsun canım yoluma belki olur ya etkileneceğim değişebileceğim mutlu olabileceğim ya bir yoluma çıkarsa olsun olsun ben yine de belli mi olur hemen bu ipleri çöz çözülürüm veya ipleri çözerim risk alabilirim neden olmasın gibi gel git durumları var sizin bu aşk duyduğunuz kişi ya da kişilerin sevgili arkadaşlarım çünkü değişim de gelsin bolluk bereket verim güzellik gelsin hayatımıza istiyor bu insanlar ah benim sevgili oğlaklarım şimdi Tamam durum anlaşıldı Böyle bir gel git durumları var Sizin aşık olduğunuz kişi ya da kişilerin Bakalım bakalım 15 aralığa kadar Bu kişi ya da kişilere Diyelim ki benim sevgili oğlak arkadaşım ilanı aşık etti Sevginizi sundunuz Medeni cesaretini gösterdin Çıktın karşısına Artık nasıl yaparsanız seni seviyorum dedin etkilendim dedin hoşlandım dedin artık ne dedi diyorsanız sevgili arkadaşlar ben anlamam karşı tarafın size tepkisi ne olacak geliyor posta yoluyla geliyor size cevap <gülüyor> direkt gelmiyor canlar hadi bakalım hmm, yoğun duygular hissedecek harika yoğun duygular hissedecek size karşı uzlaşmak isteyecek güçlü adım atmak isteyecek ama bu tabi yeterli değil o an için yoğun duygular hissedecek. Yoğun duygular hissedecek de bir taraf verimli diğer taraf verimsiz. Bakalım mı ardından ne yapacak bu insan? Tamam o an için yoğun duygular hissediyor. Daha sonra ne yapacak bakalım. Hmm. Burada yine bir tuhaf bir şeyler çıkmaya başladı. Yine sizin için açıyorum. Evet engel var. Hmm, burada engel var. Ben zaten anladım burada bir şeyler olduğunu. Ya arkadaş engeli var, ya sevgili engeli var, ya eş engeli var, ya da aile engeli. Anne, baba, kardeş, konum engeli var. Anlatabildim mi sevgili arkadaşlarım? Çünkü dikkatlilik. Aile meselelerine dikkat diyor. Bir yerde bunu söyleyecek. Bu insan ilk etapta yoğun duygular duyacak size. Çünkü oğlak gibi güzel bir insan karşı tarafa ilanı aşk etmiş. İlhanı aşk yaptınız değil mi? Yoğun duygular hissedecek aman Allah'ım. Güzel. Oğlakla güzel yerlere gidilir diyecek. Ondan sonraki çekecek kendini kenara. Benim dikkatli olmam lazım. Ben ne yapıyorum? Ben bağlı bir insanım diyecek. Benim çok dikkatli olmam lazım. Bir süre sonra da yine sizi kaybetmemek adına bakın burada ani bir atağa geçme durumu var. Niçin? Olabilir. Sorunlar her neyse engel bizim her neyse belki ben bunlara bir çözüm üretebilirim. Çünkü ne de olsa oğlak benim için iyi bir fırsattır diyecek. Peki çözümü bulacak mı? Öyle diyorsunuz da yani değil mi? Sevgili arkadaşlar karşı taraf öyle diyor da çözümü bulacak mı? Çünkü engel var burada. Müstakını vermeye mi? yaramaz <gülüyor> yaramaz yaramaz yine tabi ki saygı duyuyorum ben bazen böyle espri yaparım o ayrı bir şey canlarım benim sevgili oğlak arkadaşlarımın karşısına efendim 15 aralığa kadar ne yazık ki engelli vatandaş çıkmıştır bu açılımımız böyle oldu sevgili arkadaşlarım yani size üzüntü şok yapıyor karşı taraf bir süre sonra yine bu taraftaki engel her kim ise sıkı sıkı kaybetmemek için ona sarılıyor. Anlatabildim mi canlar? Size de yan dönüyor. Bitti. verin. Zaten bu tür engellilere ne bileyim ya ilanı aşk yapmaktansa, sevgiyi sunmaktansa, açılım yapmaktansa sevgili arkadaşlarım hiç açmadan mevzuyu tamamen kapatın. Takarda çıkarsanız tamam mı benim güzel oğlakçıklarım çünkü benim güzel oğlaklarım bunu hak etmiyorlar ne diyor meleğim ışığa git diyor Işığa, karanlığa saplanma burada hayat yok karanlığı bırak düşüncelerinle konuşmalarınla ışığı yarat kabusunu değil sevgili oğlak diyor meleğim söylüyor hayırlısı neredeyse oraya git bu tarafta ışık yok diyor evet sevgili arkadaşlarım yay ve oğlak arkadaşlarımın 15 aralığa kadar aşıklar açılımını tamamladık sevgili arkadaşlar yine kapatmadan aşk hayatınızın incelikleri ne kadar bilmek istiyoruz derseniz sevgili arkadaşlarım çay palı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum benim kanalın abonesi sıfırlandı aboneliğinize ihtiyacım var yeni yıla İlişkilerinde kimler mutlu giriyor videolarımı yükledim sevgili arkadaşlarım gözden geçirin bakayım nasıl giriyorsunuz girişte çok önemli çünkü ne derler bize balık baştan kokarmış değil mi canlar ilişkilerde kimler yeni yıla mutlu adım atıyorlar şöyle bir gözden geçirin çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum linkler zaten videoların altında mevcut olacaktır sevgili arkadaşlar sevgili yay ve oğlak arkadaşlarım güzel insanlar Buraya da bekliyorum. Benim olduğum her yere men güzel insanları bekliyorum. Bir sonraki yayınlarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kocaman da öpüyorum. Hiç sıkmayın canınızı. Her şeyin hayırlısı olsun. Böyle olmasın. Hayırlısı olsun. Hadi bay.